Spor müsabakalarında maçı anlatan spiker oyunun döndüğü nokta der ya. İzlemekte olduğumuz sahnede ise spor alanında değil, aslında savaş alanındayız ve tarihteki çok önemli bir çarpışmada kaderin belirlendiği ana tanıklık ediyoruz. Büyük İskender'in saldırısı karşısında Pers imparatorunun dönüp kaçmaya başladığı an. Pers imparatoru Darius, ordusuna geri çekilmelerini emretmiş. Havadaki gerginliği hissedebiliyoruz. Dengelerin tersine döndüğü anı yaşıyoruz. Sağ taraftaki canlanmayı hissedebiliyoruz. Perslerin Yunanlara yönelttikleri mızrakları görebiliyoruz. Tam da bu anda, bu mozaikteki en büyük figür olan savaş arabası savruluyor. Arabayı savuran gerilimi, sürtünmeyi hissediyoruz. Ve gördüğümüz bu hareket resme dinamizm katıyor. Yerde yaralılar ve ölüler var. En beğendiğim detaylardan birini göstereyim. Pers askerinin kendi kalkanındaki yansımasına bakın. Yenilmiş kalkanından kendine bakıyor. Belki de ölmek üzere. Burada beğendiğim bir detay daha var. Bir bakalım. Darius'un savaş arabasını çeken atların içinde buna dikkat edin. Neredeyse dört ayağı da yerden kesilmiş. Vücudu sola savrulurken başını sağa doğru çeviriyor. Atın görüntüsü çok gerçekçi, çok heyecan verici. İskender, Darius'a saldırırken yüzündeki ifadeyi görüyoruz, kendinden emin. Darius ise Büyük İskender'den korkmuş gözüküyor. Darius sanki askerlerinin hayatının bağışlanmasını istiyor gibi bakıyor. Bakışlarında hem şaşkınlığı hem de endişeyi görüyoruz. Merhamet arıyor. İskender'in ne kadar hırslı olduğunu biliyoruz. Büyük İskender sadece Yunanistan'ı birleştirmekle kalmıyor. Güneyde Mısır'a, Doğu'da Pers topraklarına, yani günümüzdeki İran bölgesine kadar uzanıyor ve Indus Vadisi'ni ele geçiriyor. Indus Vadisi'ni de günümüzdeki Pakistan ve Hindistan'ın kuzeybatı bölgesi gibi düşünün. Büyük İskender o dönemde keşfedilmiş olan dünyanın çok büyük bir bölümünü Antik Yunan Devleti'nin egemenliği altına alıyor. Ve bütün bu detayların küçücük taş ve cam parçalarıyla anlatıldığını, canlandırıldığını görüyoruz. Şu an bakmakta olduğumuz mozaiğin, Antik Yunan'a ait bir resim vaza alınarak oluşturulduğu düşünülüyor. Antik Yunan döneminden günümüze ulaşan resim olmamakla birlikte, o dönemde Yunan resim sanatının ne kadar ilerlemiş olduğunu biliyoruz. Antik Yunan dönemindeki sanat dallarını düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen heykeller olur. Sonra mimari ve bir ihtimal vazoların üzerindeki resimleri de hatırlarız. Ancak dönemin edebiyat eserlerinden öğrendiğimiz bilgi bundan oldukça farklı. Yunanların en iyi oldukları sanat dalı duvar resimleriymiş. Ve maalesef bu duvar resimlerinden günümüze ulaşan yok. Yine de bu mozaik bize antik Yunan dönemi resim sanatı hakkında fikir veriyor. Bu mozaikin üst kısımları neredeyse boş, aşağıya doğru indikçe figürler çoğalıyor, desenler ağırlaşıyor. Niye böyle yapılmış olabilir, biraz düşünelim. Hatırlayalım, bu mozaik yapılırken eski bir resimden yararlanılmış olmalı demiştik. O da bir duvar resmiydi muhtemelen. Duvar resmi, yani izleyicinin dikey olarak bakacağı bir eser. Bu sebeple göz hizasındaki figürler yoğun olabilir. Benim tahminim bu yönde. Tarihçiler görmekte olduğumuz mozaikle, Filoksanes isimli sanatçının yaptığı bir resim arasında bağlantı kuruyorlar. Okudukları edebi metin, Plina Floksanes isimli sanatçının İskender ve Darius arasındaki savaşın resmini yapmış olduğunu yazıyor. Problem şu ki, muhtemelen bu konuda yapılmış pek çok resim vardır. Örneğin, Antik Yunan'da kadın bir sanatçının da aynı konuda resim yapmış olduğunu biliyoruz. Bu iki generalin, daha doğrusu iki ulusun karşı karşıya gelmesi çok önemli bir olay. Eminim bu konuda başka pek çok resim yapılmıştır. Ancak elimizde sadece bu var. Bu eserin günümüze ulaşabilmesinin sebebi ise 79 yılında Vesuvianardağ'ın patlaması ve Pompei şehri ile birlikte bu mozaiğinde volkanik küllerle kaplanmış olması. İtalya'daki Pompei şehri kalıntılarından Faun Evi olarak adlandırılmış bir ev var. Yakınında bulunmuş olan bronz heykeli Keykeli dolayısıyla eve bu isim verilmiş. Bu ev Pompei'deki en gösterişli, en büyük ev, hatta sanırım malikane demek daha doğru olacak. Evin sütunlarla çevrili iki büyük avlusu var, bu mozaik de bu iki avlunun arasındaki alanda bulunuyor. Mozaik o denli olağanüstü kaliteli bir düzeyde yapılmış ki bunun faun evi kadar gösterişli bir malikanenin bahçesinde bulunması hiç şaşırtıcı değil. Bu mozaiğin yapımında yaklaşık bir buçuk milyon adet taş ve cam parçacık kullanılmış. Mozaiğin yapıldığı malzeme son derece kaliteli ancak eserin bu kadar başarılı olmasının tek sebebi malzeme kalitesinin yüksekliği değil. Baktığımız son derece naturalist, yani detayları doğaya uygun biçimde yansıtan bir eser. Hatırlayacaksınız, doğalcılık, antik dönem Yunan sanatının temel unsurlarında. Küçücük taş parçalarından figürler oluşturulmuş. Işığın kullanımını oluşan gölgeleri görüyoruz. Şekiller adeta üç boyutlu yaratılmış. Atlara, insanların yüzlerine, başlarını çevirmelerine baktığımızda anatomiye ne kadar hakim olduklarını görüyoruz ve hayvanlarda, örneğin atlarda perspektif kullanımına bakın, uzakta olduklarını belirtecek şekilde daha küçük çizilmişler. Antik Yunan döneminde vücudun hareket etme şekli konusunda ne kadar bilgili olduklarını burada görebiliyoruz. Bu eser bize Romalıların Antik Yunan sanatını örnek aldıklarını ve geliştirdiklerini de gösteriyor. Bazen Pompei şehrinde yaşamış herkesin Antik Yunan dönemi eserlerinin, heykellerinin, resimlerinin kopyalarına sahip olmak istediklerini düşünüyorum. Romanlar antik Yunan dönemi sanatına gerçekten de çok düşkünlermiş.